Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 15 Mart çarşamba günü. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Burası Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki son durumları da size aktarmaya çalışacağım. Burada da yine insanlar yol boyunca çadırlarda yaşıyor. Buradaki hemen bir çadıra geldim. Teyzemizden öncelikle müsaade isteyerek kendisiyle geceyi nasıl geçirdiğine dair bir konuşma yapacağız. Son durumları bir de çadırda yaşayan vatandaşın bizzat kendisinden öğrenmeye çalışacağız. Teyzeciğim öncelikle geçmiş olsun. İstersen şemsiyeyi al, ıslanma. Heh, şimdi teyzem ismin neydi senin? Saniye Kırmızı Elma. Saniye Kırmızı Elma. He. Teyzem şimdi biliyorsun 6 Şubat'ta deprem meydana geldi. Depremde gölbaşı da ciddi manada etkilendi. Evet. Ee, o günden bugüne ben sizi görüyorum. Böyle yol kenarında siz de çadırda kalıyorsunuz. Evet. Şimdi öncelikle geçmiş olsun. Eviniz ne durumda? İşte baktılar. Tamam. Tamam, içeri girmen diyor. Tamam. He. Evinizin hasar durumu ev yıkıldı mı hasarlı mı işte oynadı oynadı elbet tamam peki e, depremin ilk gününden beri burada çadırda kalıyorsunuz değil mi Evet dün gece çok şiddetli yağmur vardı geceyi nasıl geçirdiniz teyze Evet gece geceyi nasıl geçirdiniz? geçirdik işte zor muydu yağmur etkiledi mi çadırı su bastı mı bastı He, bastı Peki nasıl yaptınız Yatamadık işte. Hı hı. Yatamadınız. He. Peki size yardım etmeye gelen oldu mu? Yok yardım etmediler. E, anladım. He. Ben şimdi sizin durumunuzu da yine belediyeden arkadaşlara söyleyeceğim. E, burada deprem sürecinde evet. na nasıl yapıyorsunuz teyze? Nasıl yaşıyorsunuz? İşte yok yaşıyor burada. E, bu suları e, kim yapıyorum. dolduruyor böyle? Arsınlar veriyor. He. Komşular mı? Ha, okulda okuldan yemek dağıtıyorlar size. He. Anladım. Peki çadırın içerisi müsait mi? Evet. Bize bir gösterebilir misin? He. Evet. Aa buraya bak tınma. Evet. Her taraf vuruldu. Hmm. Her taraf akıyor. Mehmet'in yattığı yer tık evet. çöllem oldu. Ö, bir şeye kalmadı. Teyzem çocuklarıyla beraber He. Burada yaşıyor. Bir yer kalmadı, bir yer kalmadı. Evet. Ot, yatağım yok. Ne edeceğimizi sarstık. Birer vermediler bize. Evet. Peki konteynere başvurdunuz mu teyze? Elbet vurduk da vermediler işte. He. Yazı, gittik yazıldık oraya. Yazıldınız. Elbet. Sıra bekliyorsunuz. Kağıdını, kağıdını yani götürdük bu, bu belediyeye. Verirler dedi, vermediler. He. Evet. İnşallah teyzecim sıra gelir size. Gelmedi işte, aburcuğurdu rüzgirdik, yatamıyor içerde. Abi ıslım yağmur yağmur yağmur içeri tüm kuyuruyor. tüm boyuruyor. Ne diyeceğim sarstık. Evet. Teyzecim şu an acil bir ihtiyacınız var mı? Ben belediyedeki görevlilere söylesem. 5 yerimiz yok, hiçbir şey Tamam, He. Ee, He. ismini ben bir daha öğreneyim. Saniye kırmızı elma. Saniye kırmızı elma tamam. He. Ben görevli, belediyedeki görevli arkadaşlara bu durumu ileteceğim. Afat'taki arkadaşlara da bu durumu ileteceğim. He. İnşallah sana en kısa zamanda yardım gelir teyzeciğim. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ ol.